Merhabalar efendim. Koizm Q veya Koizm Q10. O vakit nakittir diyelim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kendisi güçlü bir antioksidan ve popüler. Fakat stratejik bir özelliği var. Çünkü mitokondrideki bizim enerji molekülümüz ATP'nin sentesinde önemli bir görevi var. Biliyorsunuz enerji deyince bütün işler duruyor. Kas, kalp, böbrek ve karaciğer bunların en çok enerjiye ihtiyacı olduğu ortaya çıkarsa dikkat edilmesi gerekiyor. Kırmızı et, tavuk, yağlı balıklar, soya fasulyesi, mercimek bakın gene mercimek de susam ve fıstıkta bulunuyor. Kalpliğe yakından ilgisi var kolyonuzum Özellikle kalpte hasar meydana gelmişse kalp krizi geçirenlerde, kalp yetmezliği, balon stent olanlarda hatta açık kalp ameliyatından yatından sonra toparlanma için kullanılıyor. Daha az aritmi ve çarpıntı yani görülüyor. Nitrik oksit de damarları bir miktar deniştirip ve tansiyonu düşürüyor. Onun için dikkat ediyoruz. Özet olarak kalpte hasar olunca oksan radikalleri artıyor. Koenzum Q da bunları temizlemede yardımcı. Bunun haricinde kanser ilaçlarının bir kısmı kalp kısmına zarar veriyor. Aynen kolesterol ilaçlarının verdiği gibi. Dolayısıyla... ...bunlarda ve statinlerde de kas ağrısını azaltmak ve bu hasarları önlemek için kullanılıyor. Demek ki Qansom Q deyince aklımıza kalp gelecek, kas gelecek. Kalp de biliyorsunuz aslında bir kas. Bunun haricinde şeker hastalarında düşük bulunmuş ama takviye olunca çok işe yaramamış. İnsülin direncine bir miktar katkıda bulunuyor. Metabolik sendrom yani şekere gitmeden önceki aşamada yardımcı. Alzheimer, demans, yumurta sperm kalitesini arttırması, cildi koruması, kırışıklıkları azaltması... Doğru. Bazı kanserlerde az pozim Q. Hatta diyorlar ki tekrarlamada da yardımcı olabiliyor. Uyarılarımız var. Tansun ilacı kullanan, kansulandırıcı kullananlar dikkat etsin. Bir de karaciğer enzimlerini kontrol ettirmek lazım çünkü yükseltiyor. Mide şikayetlerinin nedeni oluyor. O yüzden TOK olarak kullanmak lazım ve ideal olarak 3'e bölünmesi lazım dostum. Genellikle 50 200 mg kullanılmış ama 200 mg da etkili olduğu söyleniyor. Yani bilenin aksine yüksek doz hatta 1200 mg'a kadar çıkmışlar. Orada da güvenli olduğunu söylemişler. Yani sonuçta q, q bir destek ilacıdır. Efendim teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.